arasında hoş geldiniz. Bu hafta, geçen hafta da duyurduğumuz üzere konuşacağımız kitap Kerin Armstrong'un Tanrı Adına Savaş kitabı. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyi, Karen Armstrong'la güzel bir hafta geçirdik. Olsun ya, diğerlerine nazaran bence daha iyi bir kitaptı. En azından daha akıcı, daha okunabilir. Daha derli toplu, daha içeriği yüksek. Evet. Yani, yani çarpıtılmış da olsa en azından kronolojik düzgün bilgiler veren. Tarihe bu kadar sağlam girerek Tanrı adına savaşı beyan eden ben bu kadar etkileyici bir kitap görmemişim. Ki kendisinin daha önce yazmış olduğu kitaplardan bir tanesi özellikle Türkiye'deki ateizm akımının e, böyle hani Bible gibi, İncil gibi sarıldığı bir kitap olmuştu. E, ondan daha etkili bir kitap olduğunu söyleyebilirim ama o biraz daha ağır bir kitaptı çünkü teolojisi yüksekti. Ama Karen Armstrong'un özellikle İslam dünyası açısından yazmış olduğu Haç kitabı var. Yani İslam'ın hacci üzerine var, mitoloji üzerine var. Ama dinler arasında da en çok mücadele ettiği yine İslam dini var. Evet. O da enteresan. Sonrasında da Yahudilik, Yahudilik var. Dolayısıyla Karen Armstrong'u niye ele alıyoruz? Çünkü yakın dönemde ateistik düşüncenin feyz aldığı, ilham aldığı önemli bir yazar. Çünkü Aynen. genel itibariyle Avrupa'nın rasyonalizme ayak uydurabildiğini ve dini bırakarak, daha doğrusu dinin mitolojisine, onun için din mitolojiden ibaret olduğu için, mitoloji kısmını bırakarak tamamen logosa, yani felsefe ve akıla yöneldiğini, bu yönelimi bir tek batında Avrupa'nın gerçekleştirebildiğini ve Hristiyan dünyanın gerçekleştirebildiğinin üzerinde duruyor. Evet. O yüzden Yahudi ve Müslümanları daha çok kökten dinci olarak adlandırıyor zaten. Bu Yazar açısından yani yazarın yazım biçimi açısından söylemek gerekirse 1969'da ayrılana dek Roma Katolik rahibesi olarak 7 yıl geçiriyor. Evet, onun, benim de ilgimi. Oxford var. Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünde lisans, yüksek lisans yapıyor. Londra Üniversitesi'nde Modern Edebiyat eğitimi veriyor. Oradan İngilizce bölümüne geçip Leo Black Koleji'nde yarı zamanlı Yahudilik araştırmaları ve hahamların ve öğretmenlerin eğitimi dersini veriyor. Şimdi bir adam düşünün, bizim ilahiyattan Kendim olsun e, yani hanımefendi ya da beyefendi yani bir ol düşünelim, bir kitap yazacaksınız dinler tarihi üzerine, edebiyat okumuşsunuz, kilisede rahibelik yapmışsınız, hahamlarla ilişkiye girmişsiniz her nevi edebi usuller üzerinden vesaire, sonuçta Yazarın kendisini yetiştirmesine hayran kaldım. Onu söylemem lazım, hakkını vermem lazım evet. yani. Dolu o, o da kitabını. Dolu belli he, doluluğunda özellikle yaptığı bilinçli hatalarda yiyemeyeceğiz artık ona. Bilinçli çarpıtmalar. çarpıtmalar var. Oraya girmeyeceğim ama Türkiye'de İslam dininin anlatışı üzerinden hareket ederken Batı dünyasının jargonlarını içine alabilecek kapasitede adam. Benim bildiğim kadarıyla yok. Ve üç dinin tarihini de bu kadar okumuş, araştırmış birisini ben daha önce çok görmedim. Kronolojide çünkü dinler tarihi karşılaştırmasında usta bilsin isim. Uluslararası çapta ve hali hazırda Londra'da hayatın devam ediyor. 90 küsur yaşlarında ama bugün de ateist gençlerimizin, okuyan ateistlerin bu arada, diğer ateistleri <gülüyor> dahil etmiyorum, okuyan, binişli olduğunu düşünen ateistlerin, ee, önderlerinden birisi. O yüzden ele alıyoruz ve hatta iki bölüm ayırıyoruz. Evet. Ee, dolayısıyla bu hafta önce kitabın bir yarısına yakın, ikinci bölüme kadar olan iki kısmını ele alacağız. Haftaya bir daha devam edeceğiz inşallah. 8. sayfadan başlıyorum o zaman ben. Evet. Bu dini diriliş gözlemcilerin çoğunu şaşkınlık içinde bıraktı. 20. yüzyılın ortalarında genel olarak sekülerizm geriye döndürülmez bir trend olarak görüyor ve inancın dünya hadiselerinde bir daha asla önemli rol oynamayacağı kabul ediliyordu. Yani Karl Armstrong'un ilk bakış açısı şu din bitti. Nerede? Batıda kesinlikle evet. bitti. Doğuda elimizde bir İslam tasavvuru var. İslam tasavvufu var. Onunla ilgili de İngilizlerin yazdığı kitapları var. William üzerinden William'ın yazdığı o kitapları kendisi arasında geçmişte de yapmıştı. Aynen öyle. Burada artık Türkiye, yani bu kitabı yazıyorum. İslam dünyasında da hala Müslümanlar varsa ki var, onlar dinlerinden vazgeçmeliler. Çünkü olay ortada, Tanrı yok. Bunu ispat etmeyi, daha doğrusu bunun sürecinin bir hikaye olduğunu, bir masal olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Ve hakikaten de masalsı bir dinle anlatıyor. Ve burada kökten dinciliği merkezi alıyor. Yani İslam dünyasının o dinine çok sıkı bağlandığını, köklerine bağlanmaktan ziyade kökten dinci, kelimesiyle ele alıyor ki uluslararası çapta da biliyorsun e, fundamentalizm olarak karşımıza çıktı. Evet. Sonra İslamofobiye evrildi. E, dolayısıyla İslami bu, terör olarak, İslami medyada, terör olarak yer medyada yer buldu dediğin üzere. Dolayısıyla bu kelimeyi hakikaten içini böyle dolduran bir yazar, çok önemli ele alınması gerekiyor, üzerine araştırmalar yapılması gerekiyor ama Bugüne kadar sadece Tevhid Ocağı'nda ilk defa bunu da seyredeceksiniz. Çünkü konu hakkında yazılmış henüz bir makale ya da araştırma yok. Üç tek inanç, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet ortaya çıkmış birkaç kökten dinci, harekete yoğunlaşmak istiyorum diyor. Bunları bir diğerinden soyutlanmış bir şekilde çalışmaktansa, gelişimlerinin izini yan yana kronolojik bir şekilde sürmeyi amaçlıyorum diyor ki, bu kronoloji hakikaten bir Türk yazarda görmek mümkün değil. Yani altını gerçekten güzel doldurmuş. Tezini çok iyi değerlendirmiş. Ve hatta o tezini girişte de toparlamış. Çünkü 11. sayfada şu ibaresi var. Hiçbir şey, din de dahil bir daha aynı olamaz. Dünyanın her tarafında insanlar bu yeni koşullarla mücadele etmekte ve tamamen farklı bir toplum türü için dizayn edilmiş dini geleneklerini yeniden değerlendirmeye zorlanmaktadırlar. Burada Karen Armstrong'un vurduğu yer... ...dinin bir kıyafet olarak görülmesinden kaynaklanıyor. Eğer dinin insanın varlığı için gerekli bir koşul olduğunu görseydi... ...Hazreti Adem'den bu yana su içiyorum, suyun hiç de değişmesi gerekmiyor... ...tam tersi değişirse bana zarar veriyor. Oksijen eğer miktarı azalır, karbondioksit artarsa hastalanıyorum. Yemek yemeye hala mecburum, su içmeye mecburum, hava almaya mecburum. O zaman hiçbir şey... Din de dahil bir daha aynı olamaz söylemi insanın kıyafeti için, teknolojisi için, araçları için söylenebilir. İşte burada hakikat ortaya çıkıyor. Din batının gördüğü gibi bizim hayatımızı bir araç değil, yaşamın kendisi yaşayabilmenin gereği. Dolayısıyla Kenneth Armstrong'da aslında buradan ayrılıyoruz. O yüzden ateistik düşünce daha birinci maddede... Dini zaten bir kıyafet olarak kabul edip sana şunu söylüyor. Abi niye bu kıyafetleri giymeye mecburum ben? Ben hiçbir şey giymek istemiyorum. Ama din diyor ki ne kıyafeti? Bu sene suyun, havan, yemeğin. Hadi yeme, hadi içme, hadi yaşama. Ne kadar yapabileceksin? Dolayısıyla burada işte felsefenin garabetini görüyoruz. Ve bu tuzağa düşen adamların da, insanların da, gençlerin de evet ya her şey değişti. Ne değişti? Onlar için şöyle bir bakış açısı var. Ee, Akılla artık her şeyi çözdük. Bilimsel olarak her şeyi kanıtlama çabasına girdik. Dünya yeni bir düzene girdi. Din dediğiniz şey eski bir mitoloji olarak ve hikaye olarak kaldı. Bugün artık dinini yaşamaya çalışıyorsan artık kökten dincisindir. Sana artık dindar diyemem deyip. İşte bilim deyip... dünyasında orada patladığı yer şurası. Hakikaten her şeyi çözüm bulacağınıza inanıyorsanız dünyanın en önemli buluşlarından bir tanesi uykusuzluk. Abi alın benden uykuyu ya. Valla hadi yapabiliyorsanız süper bir şey olur. Yani günü yetmeyen insanlar için uykuyu alın bizden. O zaman diyelim ki hakikaten bilim ilerlemiş ya. Kararın <gülüyor> dediği gibi, bir gün daha fazla kaynak ayrılırsa, <gülüyor> onlar da olabilir. Evet, evet. 12. sayfaya geldim ben. Tamam, 12 zaten. Ee, acayip, ilahi olanın farklı sayıda tanrısal varlıkta vücut bulması yerine, insanlar artan bir şekilde tek evrensel bir aşkınlık ve kutsallık kaynağına tapmaya başladılar. Daha çok boş vakit sahibi oldular, böylece daha zengin bir içsel hayat geliştirebildiler. Buna bağlı olarak tamamen digital formlara bağlı olmayan bir dinsellik arzular hale geldiler. Ya dini yaşayan bir adamın böyle bir zaman metaforu yok. Ya böyle bir zaman durumu yok. Hatta zamanı israf etmesi haram zaten Müslüman isimden söylemek gerekirse. Dolayısıyla insanların boş vakti vardı. He ne yapalım dediler, meditasyon yapalım dediler. Ya bu boş vakti olan bir adam için geçerli. Ama hayatını başka insanların hayatlarına adayabilecek noktaya gelmiş. Adamazsa Adem olamayacağını bilen bir din. Bunu öğreten bir dinin böyle bir kavramı yok. Dolayısıyla burada hep biz aslında Batı dünyasında yaşayan bir adamın doğal olarak muharef bir Hristiyanlık ve muharef bir Yahudilik sonucunda ateizmden başka gideceğinin kapısında olmadığını görüntüsü. Burada da Batı'nın korkusu şu. Bunlar günün sonunda bırakalım ateist olsunlar da Müslüman olmasınlar tamam mı? <gülüyor> o o kapıyı bir kapatalım. Çünkü ya bu teknoloji formatı tek yapalım. İslam'da kaldı. Evet, bir tek orada kaldı ki bütün kitaplarında merkezi İslam alıyor. Ya bu da aslında diğer bu kitapların muharrafiyetinin bir göstergesi. Ya ortada Çünkü adam kendi şey zaten, zaten insanların çöpmüş. terk Aydınlan etmesi Aydınlanma çağında bitirmiş zaten adam Hristiyanlığı. Ve kendileri bunu yazıyorlar zaten sıkça keyfiyete göre ayetlerin değiştirildiğini, kitapların değiştirildiğini. Hayır, Papa'nın bugün izni var. Aynısı Ortodokste de var. Papa da Yahudiler de bugün çıksa deseler ki biz yeni bir ayet koyuyoruz. Koyma hakları var. delili Aziz Paulus. Konu çok basit yani. Asıl kopuş noktası da oradan başlıyor zaten. Eyvallah. Sonra Yahudiler ve Öncüler bölümünden güzel bir tarihten alıyor. 1492 yıllardan önce Yahudileri alıyor, ona Öncüler diyor doğal olarak e, Muharref Dinleri'nin geliş sırası evet. olarak ele alıyor. 23. sayfaya geliyorum ben bu sayede. Tamam. Modern bilim sayesinde Avrupalılar tamamıyla yeni bir dünya keşfetti ve çevre üzerinde daha önce benzeri görülmemiş bir kontrol sağladı. Burada asimilasyonun adını kontrol olarak beyan ediyorlar. Fakat tabi İngiliz olduğunu unutmamak gerekiyor. Fakat mitosu henüz reddetmemişlerdi. Hala dinleri vardı. Kolomb bilime aşinaydı fakat evde hala mitolojik evrenin içindeydi. Yahudi dönmesi bir aileden geliyordu ve mistik bir Musevi geleneği olan Kabala'ya ilgisini devam ettiriyordu. Fakat dindar bir Hristiyandı ve İsa Mesih için dünyayı elde etmek istiyordu. Hindistan'a ulaştığında Kudüs'ün askeri fethi için bir Hristiyan üslü kuracağını umuyordu, diyor. Bir Yahudi tarihi kitabından alıntı yaparak, A History of the Jews kitabından alıntı yaparak. Hakikat burada e, Hristiyanlık dünyasının Kabala ile olan ilişkisi Hristiyanlığı doyuramayan bir tasavvuf anlayışı olmadığı için Yahudilerin mistikliği, tasavvuf kökleri olan Kabala'ya olan yakınlaşma ihtiyacından doğar. Çünkü Kabala aslında Hristi, Yahudi tasavvufunun tabiri caizse bütününe verilen isimdir. Muharref esindir, hali. halidir. Oradan 24'te Hristiyanlığı ele alıyor aynı şekilde. Diyor ki Hristiyanlık değişiyordu o tarihler için söylüyor. Evet. İspanyollar eski Katolikliği yeni dünyanın modern verimleriyle uyumlu hale getiren bir modernleşme hareketi. Trento Konseyi tarafından başlatılan karşı reformasyonun liderleri olacaktılar. Kilise modern devlet gibi daha merkezi bir yapı haline geldi. Konsey Papa'nın ve piskoposların gücünü piskoposların gücünü tahkim etti. İlk defa doktrinal uyumlu olmak için tüm inananlara ilmihal dağıtıldı. Ama bu ilmihali biz hala bulamıyoruz. Yani bugün gidin bir İncil satan dükkana ki Beyoğlu'nda var meşhurluğu, kutsal kitap Yayınevi ve Hristiyanlığa ait bana bir ilmi hal verin dediğinizde yok, bulamazsınız. Dünyada yok. Yani biz neyle yaşayacağız, neye inanacağız? Hikayeler var. Hikaye kitapları satarlar, bir de İncil satıyorlar. Yani bilerek mitolojiye çevrilmiş bir dünyada. Kesinlikle mitolojik bir anlayış var. Yani bir Hristiyan'ım ben, nerede ibadet etmeliyim, nasıl ibadet etmeliyim yok. Yani günün sonunda size söylenen cümle şu oluyor, sevmek, sevelim, birbirimizi sevelim. Tanıdık geldi sadece böyle makaslanan <gülüyor> kelimelerden, Ey sevelim onda. sevilelim kelimeleri. Yani <gülüyor> Aslında koparılmış haliyle tabii. Kesinlikle. Burada da Musevilerin yaşamış olduğu eziyetlerden bahsediyor. O evet. eziyetleri bende ateizmin bir gereği olarak <gülüyor> değil ama tarihsel bir hakikati genç kardeşimizin bilmesi açısından... Güzel bir kaynak oluşturuyor. 26. sayfanın sonunda başlıyor. Evet. Aragonda Dominiken Rahip Vincent Ferrer'in 1350-1419 vaazları düzenli olarak anti-Semitik isyanlara ilham veriyordu. Yani daha 13. yüzyıldan 14. yüzyıldan başlamış bir süreç. Ayrıca diyor hahamlar ve Hristiyanlar arasında Yahudini itibarsızlaştırmak için tasarlanmış halka açık tartışmalar organize ediyordu. Bazı Yahudiler eziyetten kurtulmak için gönüllü olarak Hristiyanlığa dönüyorlardı. Resmiyette konversos, dönme olarak biliniyorlardı. Hristiyanlar onları bir aşağılama sıfatı olarak Marrano, domuzlar diye adlandırsa da dönmelerin bir kısmı bunu bir gurur nişanı olarak deneyim senin. Yani siz Hristiyanlığı kabul ediyorsunuz, beni öldürmesinler diye size Marrano, domuz diyorlar. Evet diyorsun ben de Marrahano'yum, domuzum diyerek kabul ediyorsun. Ve altta çok enteresan bir ifade var. Şüpheliler kafirliklerini itiraf edene ve diğer gizli musevileştiriciler hakkında bilgi verene kadar işkenceye uğruyorlardı. Sonuç olarak 13.000 dönme Engizisyon tarafından kuruluşunun ilk 12 yıl içinde öldürüldü. Doğrusu bu öldürülen veya hapse atılan veya mallarına el konulanların çoğu sadık, katolikti ve hiçbir musevileşme eğilimleri yoktu. Burada şunu görüyoruz Berat. Bir dini değiştirmek değiştirmelerini gerçek manada silah zoruyla yapan Hristiyanlık var. Yahudilerin zaten böyle bir derdi yok çünkü sen Yahudi doğarsın. Evet. Olamazsın. Yahudi olamazsın. Hristiyanlarsa insan öldürmeye, kesmeye... 1300 yıllarda başlıyorlar. Öncesinde vardı var da ki yazarın söylemiyle söylüyorum. Ya en bunu. büyük patlak verdiği yer o Endülüs'ü kaybettiğimiz onların rekonquista dedikleri hareket. Evet. Çok büyük bir kıyım hareketi zaten. Hani Kendi tarihleri de bunu anlatıyor. Sadece biz anlatmıyoruz. Şimdi bunu. böyle bir kıyım tarihi üzerine gelip, ya ben kıydım, bunları ben öldürdüm, ben kestim, ben biçtim. Ya şimdi de Tanrı yokmuş aslında demek, tamam kendi inancının açısından mantıklı görülebilir. Ama onu şimdi biraz ilerleyen sayfada İslam üzerinden beyanata gayret, İslam'ın içindeki aynı değerleri aramayı gerektirir ki arayıp bulduğu şeylerin çoğu da muharif bilgi. Yani. Sadece Endülüs'e baksak görüyoruz zaten çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar Endülüs döneminde yani e, İspanya Müslümanların kontrolündeyken özgürce dinlerini yaşayabiliyorlardı. Evet. Hiçbiri din değiştirmeye Hiçbir zorlanmadı. Zaman. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde canım. Yahudilerle anlaşma yapmışız. Hristiyanlarla anlaşma yapmışız. Herkes köyünde mahallesinde kendi şeriatine göre bir adalete tabi tutulmuş. Ya bundan enteresan bir dünya sistematiği yok. Bana şimdi dünyanın bir ülkesini göster. O ülkedeki yaşayan insanlar kendi inançlarının emirlerine göre hukuk önünde hesap veriyor olsunda. Bundan vazgeçiyorsun. Bütün ülkeyi aynı kıstasa sokuyorsun, günlerden bugün, Cuma, Hakkari'den Edirne'ye kadar aynı hutbeyi okuyorsun mesela. Ondan sonra diyorsun ki bizim kafamız genişledi. Ya bu at gözü de değil artık. Yani neye benziyor biliyor musun? Hakikaten koskocaman bir salona, kapının anahtar deliğinden bakmaya benziyor. Sekülerleşme mi diyorlar buna? Artık bence bu da değil, bu aptallaşma. Bu ahmaklaşma, bu hainlikle beraber harman olmuş bir salaklık. Ya yani buna artık her türlü hakaret edilir. Çünkü sekülerleşmenin bile batıda bir kaynağı vardır. Adam beni öldürüyor kardeşim. Papa beni öldürüyor. Evet, Dünya ben dönüyor şey diyorum öldürüyor. Kadınım öldürüyor, içine cadı kaçmış diyor öldürüyor. Bu sekülerleşmenin gereği var, mantığı var, izahı var. Ama İslam'da sekülerleşmeyi gerektirecek bir zulüm yok. O zaman senin burada yaptığın insanların ruhuna karşı bir zulüm atı bedenleri üzerinden çiğneme kabiliyetini kavuşturmak. İşte bu da işin geldiği komedi noktası. Yani Hristiyanların Yahudilere ve sonra kendi toplumuna yaptığı zulmü bugün elbette silahla bıçakla yapmıyor olsak da bizler kendi kendimize şu dilimizle şu yaşam biçimimizle yapıyoruz hale geldik. Maalesef. Yani. Benim için garip olan şu, ilk önce tamam Müslüman, yani İspanya'yı fethettiler, ilk başta kalabilirsiniz dediler, sonra kalabilirsiniz ama dininizi değiştireceksiniz dediler, sonra bu da yetmedi, yok sizi yahudi Hristiyan olamadınız deyip yine kestiler. Domuz diyorlar adama yani. Domuz deyip yaşatsaydı o da, ona da razıydı Yahudiler de. 34'e gittim ben, modern çağ öncesi Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların hepsi, kutsal metinlerin oldukça alegorik, sembolik ve ezotorik yorumlanmasından keyif alıyorlardı. Maden, madem madem Tanrı'nın kelamı sonsuzdur. Çok sayıda anlam üretilebilirdi. Bu nedenle Yahudiler Lurian'in kitabı Mukaddes'in yalın anlamından ayrılmasından birçok modern insanın olacağı şekilde rahatsız olmadılar. Şimdi burada Yahudilerin girdiği Kabala anlayışının temel köklerine gitti. Ama buna İslam'ı ve Hristiyanlığı da dahil etti. Birinci madde şu, Hristiyanlık'ta zaten ezoterik olarak gidebileceğiniz bir alan yok. Çünkü İncil'de böyle bir pasaj ve bölüm yok. İncil'de sadece Hz.İnsa'nın tarih içinde yaşadıklarının hadisleri var. Muharref de olsa bunlar var. Yahudilikte bu ezoterizm var. İslam'da da bu ezoterizmi bulamazsın. Sembolizmi sonuçlarından çıkarabilirsin. Alegorik diyebilmen içinse hakikaten hani edebiyat okuduğu için belki oradan mı alegorik demeye çalışıyor diye düşünüyorum ama hani belki oradan bir alegori ha, yakalayabileceğiz. Dinlere hikaye gözüyle baktığı için böyle yorumluyor. O mantıklı geliyor olur. Edebiyatçı yönüyle bakıyor yani. Olur. Ben şu 37'de bir bölümü aldım. Rasyonel düşünce tatbiki alanda göz kamaştırıcı başarılar elde etti fakat Kederlerimizi hafifletemedi. İspanya felaketinden sonra kabalistler Endülüs Yahudileri arasında popüler olan felsefenin rasyonel disiplinlerinin acılarına hitap edemediğini gördüler. Hayat anlamını yitirmiş görünüyordu ve hayatlarında bir anlam olmadan insanoğlu umutsuzluğa düşebilirdi. Hayatı katlanılabilir yapmak için sürgün acıların kayıp, kayıplarının ve arzularının bilinç dışı kaynaklarıyla bağlantı kurmalarını imkan sağlayan Hayatlarını onlara teselli getiren bir hayale demir attıran mitos ve mistisizme dönüştü. Üste burada Luria'nın şeyinden bahsediyor. Evet, İngilizce ee, kaynaklarda var. Türkçe henüz çevrilmiş yani kitaplar yok. Şeyden. E, daha çok Mısır'dan kovulmaları ve zorunlu bir göçe tabi tutulmaları hikayesine ve bunu ta Hazreti Adem'in cennetten kovulmasına, sürgününe kadar bağlıyor. Ya Yahudiler bu konuda oldukça komik. Yani yok, her şeyi bağlıyor. Ben burada o bağlamdan daha çok. Yazarın altını çizdiği ve bütünleştirdiği hmm. parçalara dikkat ettim. Yani insanların yaşamak için mitolojilere ve hikayelere ihtiyacı var. Çünkü rasyonel bilgi insanın ruhani tarafını beslemiyor. Gel gelelim bu mitolojiler ancak hayatımızı dolduru, dolduruyor deyip... Hani bu göç hikayesinden yola çıkarak bütün dinleri ta Hazreti ha. Adem'den itibaren mitoloji yapıyor. İşte burada sorun şu olur. Bir Müslüman... Hangi mitolojik zevkten yola çıkarak kendini 30 gün oruca mahkum eder? Bir Hristiyan hangi mitolojiden yola çıkarak kendisini 40 günlük Meryem orucuna mecbur eder? Hangi Yahudi? hangi mitolojik zevkten yola çıkarak Cumartesi günü elimize hiçbir şey sürmeyeceğiz getirir? Şöyle bir şey demiş kitapta. E, ibadetler ve ayinler olmadığında mitolojiyle hayat arasında bir bağlantı kurulamıyor. Kurallar gerekiyor. Yaşamak için belli ritüeller gerekiyor. Peki rasyonalizm ritüeller neler? Alışveriş merkezlerine gitmek, makyaj <gülüyor> yapmak, her, her seferinde teknolojinin size verdiği şey her almak mı? Hazcılık mı? Temeli Bu mu ibadeti? Tamam o zaman bunun mitolojisi nereden geliyor? Onun mitolojisi hazcılık tanrısı neydi ya? Onun da tanrısı var. <gülüyor> <gülüyor> Eros'tu <gülüyor> galiba. <gülüyor> Eros. Günün sonunda belden aşağıya gitmek var var. Başlayalım. mitolojik karşılığı var onun da. Var, peki. Spinoza'ya geçiyor ve diyor ki, ''Gerçek bir filozofun düzensiz onlara ettiği bilgiyi birbiri içinde erittiğinde parlayan bir kavrayış ve Spinoza'nın tanrı olduğuna inandığı bir deneyimleme olan sezgisel bilgiyi geliştireceğine inanıyordu. Spinoza bu deneyimlemeye sonsuz mutluluk diyordu. Bu halde filozof, Tanrı'dan ayrılamaz olduğuna anlıyordu ve Tanrı insanoğlu aracılığıyla var oluyordu. Bu, hac John ve Avila'lı Terasa tarafından geliştirilen dinselliğin rasyonel versiyonu olarak gösterilebilecek mitsel bir felsefeydi. Şimdi, yazarın burada kurduğu tuzak şu, birazdan Sepetay Seviye'ye de gelecek, farklı isimlerde de gelecek. Tamam bu isimler tarihte yaşamış ama tarihte yaşamış olan bu isimlerle siz dinin mitolojik bir kavram olduğunu iddia edemezsiniz. Bugün kendisine Hz. İsa'yım diyen adam var, peygamberim diyen adam var, ben yaratıcıydım diyen adam var. Bu adamların varlıkları teolojik olarak dinin kaynaklarıyla kıyas edilemez. Çünkü anlatıcılar dinin kaynağına dahil değildir. Dinin kaynağının üzerinden hakikati beyan etme gayretindedir. Hani geçen hafta demiştin ya, e, ne içindi? He, anketler için, kendi hadis külliyatlarına ihtiyacı var diye. Bunlar da birazcık kendi evliya tezkirelerine gibi, gereken ihtiyacı gibi, karşılıyor. Gibi. gibi, Yani mitoloji ve hikayeciliğe, alegorik yapıya karşı çıkıp geriye dönüp dinlerin içerisinden sapıtmış insanları seçerek bunu söylemek şeye benziyor. İşte bugünlerde görüyoruz haberlerde nice kadınlar çocukları doğmuş, 3 aylık, 5 aylık onu öldürmüş, onu kesmiş evladını. E sen şu anda diyebilir misin? Dünyanın bütün anneleri de diyebilir misin yani? Anormaliteyi kabul ediyorsanız bu isimlerin bu kitapta işi yok. Yani teolojiden hmm. devam edemiyor Ken Armstrong. Tıkandığı yerde bir manyağın adını koyuyor ortaya, 15 sayfa onu anlatıyor zaten. E tamam manyakmış zaten sana göre de manyak da bana göre ben bu adamı kabul etmişim? Din bunu kabul etmiş? Hayır, din de onu zaten çıkarmış. Ama oraya sığınıyor hmm. ve bütün gençlere dikkat edersen şu anda şu var. İşte gördünüz mü şu tarikat şeyhini? Ne biçim haller? Gördünüz mü imamı ne yapmış? Ya tamam da dön bu tarafa, senin cenahından da aynaları var kardeşim. Yani felsefenin önemli isimlerinden dediğin Spinoza ne yapmış mesela? Ne olduğu belli değil. Bir gruba göre büyük Tanrı'ya kavuşmuş olan adam, bir gruba göre Tanrı'yı reddetmiş olan adam, bir gruba göre felsefeci. Şurada bir gariplik var. Spinoza, Hollanda'da kendi yurdundaydı. Ona makul miktarda harçlık veren güçlü hamileri vardı. Hollanda'nın da bu yönü çok ilginçtir. Çok. Dünyanın Hollanda, Danimarka, İsviçre tarihte alçak ülkeler olarak geçer. Coğrafi konumlarından dolayı. Deniz seviyesinin altında olduğu için ve tarıma elverişli olmadığı için hiçbir zaman böyle... Hani çok kontrol edilmek istenen, fethedilmek istenen bölgelerde değildir. Değil. Ama Biraz, sonrasında böyle bankerlerin yerleşmesi, kredi sisteminin kurulmasıyla burada bir sistem Bugün Avrupa'sında da hem İngiltere'nin hem Avrupa'nın çöplüğüdür. Yani Hollanda sonunda İspanya'ya falan borç veren bir ülke, ülke konumuna geliyor. Ama bu şey işte İngilizlerin gösteremediği parayı gösteren ülke olmak, saklayan ülke olmak. Çünkü Amsterdam dünya çapında metrekareye en fazla kilise düşen şehirdir. Dünyada bir numaradır. Aynı zamanda metrekareye en fazla kerhanenin de düştüğü yine Amsterdam'dır. Çünkü Zaten oradan çıkıyorsun, bağışlanmaya giriyorsun. Özgürlüğün kiliseye. ülkesi olarak da geçiyor ya. İşte o özgürlüğün bir kerhaneler mi, kiliseler mi? Onu açıklayacaksın bana. Yani yasaklayanlar mı yoksa tersini kuranlar mı? Burada Spinoza'ya ait bir yorum var. O bana bir yerden tanıdık geldi de. Buyurun. Spinoza bir elitistti kitlelerin rasyonel düşünceden aciz olduğunu düşünüyordu. Onlara bir nebze olsun aydınlanma vermek için bir tür dine ihtiyaç duyacaklardı. Fakat bu dinin iddia olunan indirilmiş kanunlara göre değil, fakat adalet, kardeşlik ve özgürlük prensiplerine dayarak reforma edilmesi lazımdı. İşte bu kelimeler bizim de çok aydın dediğimiz <gülüyor> Celal Şengör hocamızın görüşleri değil mi? Elitisten tutun bence bu cümlelerin hiçbirine kendisi de hocam değil çünkü jeoloji alanında da hoca değil. Eski programlardan oldu. programlara bakın. Yani yani <gülüyor> jeoloji alanında da tıraş bir herif. Yani ama konuşması güzel. 55'e gittim ben. Olur mu? Ah, oradayım. Oradasın. 1648'de Kazak lideri Boris... Çemiyel Çinki, Çemiyel doğru okuyorsam. Çemiyel muhtemelen. Eyvallah. Polonya ve Yahudi toplumlarına beraber saldırdı. Polonya'nınlara karşı bir isyan başlattı. Savaş 1667'de sona erdiğinde kronikler bize 100 bin Yahudinin öldürüldüğünü ve 300 Yahudi toplumunun yok edildiğini anlatıyor. Şimdi sen tarihin boyunca kendin anlatıyorsun. Bir İngiliz olarak haklısın 100 bin Yahudi öldürmüşsün. Ama dön bak. Bir Hristiyan olarak sen, İncilinde Yahudi Yahudi'yi öldürme hakkı sana veriyor mu? Hayır. Hayır! Sen uygulamadan yola çıkarak, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin ve dahi İslam'ın, hakikaten tanrısızlığın sadece yaşanabilir tarafını yaşamaya çalışan topluluklar olarak anlatamazsın. Örnekler üzerinden dini anlatamazsınız. Çünkü ben de o zaman gelir burada Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni anlatırım. O zaman da millet şey demeye başlar, o zaman hangimiz Müslümanız ya? Yani? <gülüyor> <gülüyor> onu mu diyeceğiz? Hayır, bu isimlerin kimileri var ki toplumu önder, kimileri var ki toplumu o şeytanın kucağına oturtturmakta önder. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'da evliya şeytan kelimesi de var, yani şeytanı evliya kabul edenler de var, Allah-u Zülcelal'i veli kabul eden evliya Allah da var. Dolayısıyla iki ayrı kavram var ve iki ayrı kavram da dinin kökü ile alakalı değil. O zaman şeytanı var eden Rabbini anlat, oradan ateizmi yürü. Daha mantıklı olur. De ki bana Allah şeytanı niye yarattı? Ben ona cevap vermeye çalışayım. Daha teolojik bir anlayış. Diyenleri var, genelde Fransız soruları. Anla. Ona izah etmeye çalışıyorum. Ama o daha teolojik bir kelime. Evet. Ama biz yüz bin Yahudi kestik. Niye kestik? Biz Hristiyan olduğumuz için. O zaman Tanrı yoktur. Abi bu en son TikTok kafasına gidiyor işte. Yani. Yazar birazdan tarihi olayları çok tatlı ele alacak oyun ortada süper ama burada neden ateist olmalıyım dediğim zaman karşımda bana söylenen şey büyük bir komedi. Ben burada bir parantez açmak istiyorum aslında. Şimdi Endülüs'te kesilen Yahudileri de Avrupa'da katledilen Yahudileri de seferat Yahudileri diyerek biz İstanbul'u aldık. Evet. Birçok yerde Müslümanlar Yahudileri korudu haklarını iade etti. Hala öyle. Peki Yahudiler neden hiçbir zaman Hristiyanlara saldırmadılar da hep İslam'a düşmanlar? Şöyle ifade etmek lazım. Yahudiler aslında hem İslam'ı hem Hristiyanlığı kendilerine göre kullanmak isterler. Çünkü Tevrat'ın muarif haline göre Yahudiler insandır, diğerleri zaten insan değildir. Dolayısıyla Hristiyan'ı zaten şu anda Yahudi cemaatleri kullanabiliyor. Kullanabildiğin şeyi niye öldüreceksin? Malzemen olmuş senin. Elinde, İslam dünyasının bir kısmı elinde, elinde olanlarla savaşmıyorsun. Elinde olmayanlarla savaşacaksın ki sana hizmet etmesi gerekene bana hizmet et diye öğretmen için. Dolayısıyla eğer Allah korusun bu ülkede ya da İslam ülkelerinden diğerlerinde ya tamam baba deseler Toplum da bunu ekseriyetle Allah korusun kabul etse inanmanın Yahudiler bizimle de uğraşmayacak. Evet diyecek artık onlar da yerlerini öğrendiler. İyi köleler, iyi çalışanlar hayat güzel abi ne güzel işte. Yani köleler isyan etmiyor. Çok güzel bir açıklama oldu. Oradan da zaten herhalde Sabah Sevin hikayesine bakıyoruz. Eyvallah 57. sayfada geliyor ki bizim yaptığımız çalışma için de önemli bir... Bilgilendirme <gülüyor> oldu açıkçası. Bizim işimize yaradı bu kitap. Evet. 28 Mayıs 1665'te Sebet Ay kendini Mesih olarak ilan etti ve Nathan derhal Mısır, Halep ve İzmir'e mektuplar yollayarak kurtarıcının çok yakında Osmanlı Sultanı'nı bozguna uğratarak Yahudilerin sürgününü sonlandıracağını ve onlara kutsal topraklara dönmek için liderlik yapacağını ilan etti. Bu haber büyük bir hızla yayıldı ve 1666 yılı gibi bu mesiyanik karışıklık neredeyse Avrupa, Osmanlı İmparatorluğu ve İran'daki her Yahudi topluluğunda kök saldı. Ama burada Sebetay Sevi'yi değil, bugünün konusu detaylı giremeyeceğiz ama Sebetay Sevi'yi burada ele alıyor olması aslında e, İslam dünyasını yıkmaya yönelik biraz anlattığım gibi çalışmaların de derinden geldiğini anlatmak için burada aslında biraz Yahudilere, Göz kırpma olarak gördüm ben çünkü burada Sebetay Sevi'ye bayağı bir şey tatlı tatlı anlatıyor. Yani ateizm kaynağı gibi Tabii değil canım, de süper öyle bir adam, adam gibi anlatıyor ama Sebetay Seviyenin de tek başına bu hareketi yapmadığını, sarayda da adamı olduğunu unutmamak gerekiyor. Sebetay Mesih'in kraliyet cübbesini giyerek bir sinagogu ziyaret ettiğinde ve bir orucu kaldırdığında... Tanrı'nın yasak ismini söylediğinde, koşer olmayan bir yiyecek yediğinde veya sinagogta bir kadının kitabı Mukaddes okuması istediğinde insanlar mest oluyordu. Abi tabi olur, şimdi bir tane efendi çıksa ki çıkmışlığı var, balıktan kurban olur, oruç tutmaya gerek yoktur, namaz üç vakittir, istediğiniz kadar evlenin, istediğiniz kadar yapın, zina suç değildir. Hatta yakınlarda çok ağzımı almak istemiyorum da içkinin haram olduğunu ortadan kaldırdım diyen adam bile var şu anda. Gerçi şey <gülüyor> akıl bali midir ayı <gülüyor> konu ama hakikat şurası. Dini yaşamın kendisi olarak görmeyen bir adam için en çok hoşlanacak cümleler bunlar. Yani. Peki kendin yazıyorsun yazar olarak. Bu dinin kendi kaynağıyla çalışıyor ve bir adam yaratıcı adına bir beyanat sunuyor. O zaman ben ateist olmaktan çok dinime daha fazla sarılmaya giderim. Daha fazla öğrenmeye çaba sarf ederim dinimi arzuluyorsam. Araştırmaya gidin Tam tersi bakış açısıyla tam zaten dininize... Yani sanki din uçuk insanlar yetiştirme merkezi gibi. Yani Uçuk mu? Onların bakış açısıyla düz insanlar mı? Çünkü genelde... Bize göre uçuk onlara göre düz diyebiliriz yani belki. İslamiyet kısmında daha çok gelecek oraya da. Dur şey atlama. Ha. Şubat 1666'da Sebetay... Nathan'ın dualarını da alarak anlaşılabilir bir şekilde bir bu Yahudi coşkunluğundan paniğe kapılmış ve haklı olarak bir Yahudi ayaklanmasından korkmuş Sultan'ın karşısına çıkmak için yola koyuldu. Ha evet. Sebetay gelip oluyor, ayak bastığında yakalandı, İstanbul'a götürüldü. Sultan'ın huzuruna çıkarıldı ve ölüm veya Müslüman olma seçenekleri verildi. Dünyadaki tüm Yahudilerin korktuğu üzere Sebetay İslam'ı seçti, Mesih bir kafir oldu. Bu arada 1666'da Osmanlı'nın hala güçlü olduğu bir dönem Sultan 4. Mehmet, Avcı Mehmet, Sadrazam'ı da Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Evet, Köprülüler devrini yeniden devirmek zamanına doğru yaklaşıyoruz. Hani Osmanlı'nın Karlov öncesi son, son güçlü günleri. Güçlü günleri. Yani. Girit falan alınmış. Eyvallah. Orada işte Cisabet seviye bir parantez açmak gerekirdi ama bu kadar çok onların zaman ayırması da ilginç. Çünkü 60. sayfanın sonu şöyle geliyor, 61'e kayıyoruz. Günlerini kutsal İslam hukuku, şeriat çalışarak ve sultana musevilikle ilgili olarak dinsel danışmanlık yaparak geçiriyordu. Ziyaretçi almasına, hakimlik yapmasına ve dünyanın her yerinden Yahudi delegasyonlarını kabul etmesine izin verildi. Bu izin bu kadar geniş bir izin değildi bu arada onu da söylemek gerekiyor. İşte burada tarihi çarpıtmalar evet. yaşamaya başlıyoruz. Böyle bir izin yok. Çünkü 62. sayfada da e, şu gerçeği bize hatırlatıyor ama 1683'te Osmanlı Türkiye'sinde 200 aile Müslüman oldu. Çok daha fazla <gülüyor> aslında. 19. yüzyılın ikinci yarısında en üst seviyesinde mezhep 115 bin kişiye ulaştı. Bazı genç dönmeler 1908 Jön Türk isyanında aktif olarak yer aldılar. Ki bu da ikinci meşruti, meşrutiyetin <gülüyor> ilanı ve ikinci meclisin Eyvallah. kuruluşu. Abdelhamit Hanı'nda son yada. Anlayan şey, evet 1909'da zaten 31 Mart vakasıyla tahttan indirilecek. Yine Jön Türkler tarafından. Yine Jön Türkler tarafından. İttihat ve Terakki'nin hainleri tarafından. 64. sayfaya gideceğim ben senin en son orada birinci bölümden bir şey kalmadıysa. Yok kalmadı. Müslümanların muhafazakar ruhunu yine 1492'den 1799'a doğru alıyor. Bizim de belgesel çalışmasında 1453'den alışığımız mantıklı olacakmış demek Çok fazla spoiler veriyorsun ya. <gülüyor> 16. yüzyılın başları boyunca 3 yeni İslami İmparatorluk kuruldu diyor. Bu tam bir veri gibi gelmiyor bana çünkü 65'te şu ifadesi var. Yanlış olan kısmı. Moğol İmparatorluğu her biri İslami dinselliğinden farklı bir yönünü yansıtıyordu. Moğol İmparatorluğu felsefe olarak bilinen hoşgörülü evrensel felsefi bir temsil ediyordu. Moğollardan yanlış. bahsediyor. Yok, yanlış. Moğollar değil. Bu arada o Moğol İmparatorluğu dediğim Babur İmparatorluğu, Babur İmparatorluğu ve Müslümanı Müslümanı yanlış var. veriyor. Safeviler o zamana kadar elit bir azınlığın inancı olan Şiiliği devletlerinin dini haline getirdiler. Bu da Tam olarak çağrı doğru tınmış. değil. Ve sünni İslam'a şiddetli bir şekilde sadık kalan Osmanlı Türkleri kutsal Müslüman kanunu şeriate dayalı bir hükümet şekli yarattılar. Bu da yanlış. Yani bu bölümde Karen Armstrong'un bu kadar bilgi sahibi bir insanın bu verileri kesinlikle Yok, yalan. Kesinlikle bir yalan ve ihanet. Tarih bilmeyen bir gencinse kolaylıkla yiyeceği lezzetli hazırlanmış. Ama. Bir kere Osmanlı'yı hep böyle tam anlamıyla şeriatı yaşayan ve koruyucusu olan bir devlet gibi gösteriyor ki alakası yok, yok. Osmanlı bu kadar tamamıyla şeriata bağlı değil. bir devlet değil de. 66'da ilginç bir kelime dikkatimi çekti benim. Modern ekonomi olmadan rasyonel düşünme hiçbir şekilde bu saldırganca yenilikçi toplumu yaratamaz. Yavaş yavaş geliyoruz. <gülüyor> ki 67'de şu ifadesi var. Modern toplumlar gibi ileriye doğru geleceğe bakmak yerine Premodern toplumlar ilham almak için geçmişe döndü. Sürekli gelişim beklemek yerine gelecek neslin kolayca gerilebileceğini varsayıldı. Başarının yeni zirvelerine ilerlemek yerine toplumların iptidai kusursuzluktan aşağı düştüğüne inanıldı. Bu varsayılan altın çağ hükümetlere ve bireylere model olarak gösterildi. Çok modern Genel dize. o itibariyle zaten bu tez üzerinden. Evet, ya. ne yazık ki. 68'de şu ifade benim dikkatimi çekti. Sünni İslam'da çoğu Müslüman tarafından uygulanan evet. inanç şekli ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yerleşik dini içtihat yani bağımsız akletme kapısının kapandığı üzerinde mutabık kalınmıştır. İşte oradaki en büyük hatası içtihat bağımsız akletme değil. Kesinlikle. Kesinlikle bağımlı bir e, geliştirme yöntemi. Yani bu. Yani şu. Yine sünnet ve Kur'an'dan yola çıkarak Çok basit arkadaşlar. bir şey. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in döneminde kredi kartı yoktu. Kredi kartı bir ödeme yöntemi. Ama içine faizin bulaşabileceği bir ödeme yöntemi ise burada ulemanın toplanıp içtihat etmesi. Yani görüşlerini toparlayıp Kur'an ve sünnette Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam bugün olsaydı ne yapardı demek. Yani eğer Bağımsız hakletme olsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün burada olup olmadığına bakmayız. Haşa böyle bir şey mümkün değil. Her içtihat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bugün burada olsaydı yaşantısı, gelmişi, geçmişi ve her şeyle bize bu kredi kartı için ne derdi? Onu aramaktır. İçtihat batındaki gibi bir şey değildir. İşte onun söylediğine göre. Evet. Maalesef ki içtihat daha çok insanların kendi fikirlerinden yola çıkarak dini reforme etme yöntemiymiş ve İslam bunu engellemiş bir kendi zaman gelişimine, sonra gen, kendi gelişimine ket vurmuş. Hatta şeklinde. orada sona doğru geliyor diyor ya. Müslümanlar geçmişe taklit etmeliydi. Yeni çözümler bulmak yerine yerleşik yasal kılavuzlarda bulunan hükümlere boyun eğmeydiler. Ya o zaman şu anda Amerika'da var olan bu farklı gruplar var ya hiç cep telefonu falan evet. gruplar. O tarz olmamız gerekiyor o zaman. Bak öyle değiliz. Gelişmeye, geliştirmeye ve dünyanın ilim, bilim ve sanatına katkıda bulunmaya son dönemde az da olsa devam ediyoruz. O zaman bu hakikat yazarın öne koyduğu gibi değil. Ki 69'da bugün İslam dünyasında bir atıfı var. Aynı yeri evet. beyan etmişiz. Bugün İslam dünyasında göreceğimiz gibi Müslümanlar iki şeyden çok endişe duyuyorlar. Bakalım duyuyor muyuz? Birincisi... Dinle politikayı ve kiliseyle devlete ayıran batılı toplumun sekülerizminden iğreniyorlar. Ya bizdeki kilis sizdeki kilise devletle olan ilişkisi farklı bir şey. Bizdeki dinin devletle olan ilişkisi başka bir şey. Bizde sekülerleşme olması için sizdeki kilise lazım. Yani, Bizde o yok. Krala taç giydiren bir papa lazım. Bizde o yok. İkincisi Müslümanların birçoğu toplumların kutsal İslam hukuku şeriatle yönetilmesini istiyorlar. Yok abicim öyle bir şey. Bunu söylerken bir tane de şeriatla yönetilen İslam ülkesine örnek verebilseydi yazık yani. yazık Şu anda Çünkü dünyada yok. şeriatla yönetilen bir ülke yok. 70. sayfada da diyor ki ilahi olarak edilmiş hukuk fikri modern dünya görüşüyle derinden birbirine zıttır. Bunu söylemek için zaten fukaha olman lazım. Hani Fıkın hangi alanı modern dünyayla çelişiyor bu bir modern dünya ne demek bu da iki çünkü biz modernizmle ilgili de videolarımız vardı modern dünya ne demeye şöyle diyor hukuku mitosun değil logosun ürünü olarak görürler rasyonel ve pragmatiktir ama sonuçları logosu ulaşmıyor beni ilgilendiriyor <gülüyor> mesela 72'de biraz fıkha girmeye çalışıyor senin orada 71'de çizdiğim bir alan var ama evet. 71'de bayağı uzun bir alan, yani fena anlatmamış o yüzden çizdim. Bütün muhafazakar toplumlar daha önce ifade ettiğimiz gibi geriye altın çağa bakarlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun sünni Müslümanları için bu dönem Muhammed Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ve hemen onu takip eden dört büyük Hulefa-i Raşidi'nin dönemiydi. Toplumu İslam hukukuna göre yönettiler. Osmanlı böyle bir yönetim uygulamadı Hayır. bir kere. Devlet ve din arasında herhangi bir ayrım yoktu. Tam olarak bunu da söyleyemeyiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem peygamber hem de topluluğun politik lideriydi. Padişah, dini bir lider. Hadi halifeliği biraz aldıktan sonra olurum. biraz. Onun 7. yüzyılın başlarında Araplara getirdiği vahyedilmiş kutsal kitap. Araplara mı getirildi? Yani Kur'an... Ama Müslüman. bak dikkat et o ifadeyi bugün duyuyorsun artık Twitter'da evet. gençlerden. Arapların dini, Zaten niye Arapça okuyoruz? Okurken beni yüzden kısım bu. Bu evet. kelimeleri şu an sosyal Çelikada medyada duyuyoruz. görüyor olmamız. Müslümanların ilk vazifesinin fakir ve savunmasız olanların saygıyla muamele gördüğü adil, eşitlikçi bir toplum yaratmak olduğunda ısrar ediyordu. Bak burası güzel olmuş gene. Bu her cephede bir cihat. Batılıların çoğu zaman varsaydığı üzere kutsal savaş yerine mücadele ve gayret olarak çevrilmesi gereken bir kelime gerektiriyordu. Dinsel, politik, sosyal, kişisel, askeri ve ekonomik. Tüm hayat düzenlenerek böylece Tanrı'ya öncelik verildi ve insanlık için planları tamamen yürürlüğe kondu. Yani fena anlatmamış burayı yer yer Süreç çarpıtarak. Süreç biraz çarpıtıyor ama 72'de o çarpıtmanın bir gördüm ben. Ve orada bir şeyi anlatmak isteyeceğim kısaca. Ümmetin politik sağlığı zekat ve Ramazan orucuna bağlıydı. Fakat o ayrıca ümmetin birliğinin altını çizmek ve zenginle fakir arasındaki farklılıkların önüne geçmek için hacıların aynı beyaz bir elbise giydiği, özellikle toplu bir olay olan hacda da güçlü bir şekilde sergileniyordu. Başlangıçta Arap pagan tapınağının en yüksek tanrısı Al-Tire Laha adınmış olabilirdi. El ilah diye geçen, el ilah diye geçen kelime. Şimdi ben burada e, her zaman söylüyorum. Allah nasip etsin. Tevhit Hoca'nın yakın projelerinden biri olsun. Şu maddi imkanlar genişlerse ilk yapmamız gereken şey Petra'da belgesel çekiyor olmak. Çünkü Petra belgeseli biz şu anda dünyada en az 50-60 tane Müslüman genci kaybettik. İlk Kâbe'mizdim. Evet. Öyle dediler. Ve bu biliyorsun yine Hilmiye Çığ Efendi'nin ifadesiyle, Hanımefendinin beyanatıyla Allah kelimesiyle ciddi anlamda altı çizilmiş bir şeydi. Çok dertlendiğim bir meseledir. Ee, Müslüman dünya hala bunu fark etmedi. Müslüman dünya bu belgesel işini ne yazık ki hala fark etmiş değil. İşin bu yönü bir tarafa ben bu el ilah kelimesini paganistlerden alındığını ilk duyduğumda tam tersine benim imanımı kuvvetlendirmişti. Evet. Çünkü Hazreti İbrahim'den ve daha öncesinden gelenin bozulmuş halinin Gayet tabi olan kaldığını süreçte. görmüştüm. Adam dedi ya Sümer tabletlerinde gördüm. Allah'a şükürler olsun dedim ya, <gülüyor> daha ne olsun Sümer tabletinde bile var olan bir şey. Demek ki anlatılan... İbn-i Teymiye'ye geliyor mesela, öyle ince yerlere geliyor ki 76'da. Evet. İbn-i Teymiye şartları sert bir şekilde değişen Müslümanların gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye şeriatı güncellemek istiyordu, o bir devrimciydi fakat programı özünde muhafazakar bir şekil aldı. Teşekkürler bir İngiliz'den bunu duymak, Vahabilerin Selefi adı altında, şemsisi altında Vahabi çığırkanlığı yapan toplulukların İngiliz köpeği olduğuna dair bir İngiliz'in beyanatı gerçekten takdire şayandır. Sünneti burada anlatışı çok iyi. Müslümanlar peygamber, peygamberin konuşma, yemek yeme, yıkanma, sevme ve ibadet etme şeklini taklit edebileceklerdi. Peygamberi bu yüzeysel yollarla taklit ederek onun ilahiye içsel teslimiyetini de elde etmeyi umuyorlardı. Teşekkür ediyoruz inşallah. 81'e gittim ben. Efendim orada Selim'den bahsediyor 1789'da tahta çıktığında Fransız eğitmenlerle birlikte... Öğrencilerin Avrupa dilleri matematik üzerine batılı kitaplar, denizcilik, coğrafya ve tarihle aşinalık kazanacakları birçok askeri okul açıldı. Ya bu millet çok garip bir şekilde bizim sanki coğrafya, tarihi, matematikle 17. yüzyılda falan buluştuğumuzu zannediyor. Arkadaş sıfırı bulan biziz, ben tam ilk robotu üreten biziz. Şunu merak ediyorum, bizim medreselerimizden bu ilimler ne zaman çıktı? Heh. Ayrı Asıl program. soru bu, bu ayrı bir program konusu olsun. Yani çünkü orada mesela artık şey geliyor, Osmanlı'nın tamamen rasyonel bir kültür gelişmesi, İslami toplum yapısını sökmesi, geçmişte bütün kutsal bağları kesmesi gerekiyor. Teşekkür ederim, doğru bir anlatım. Birkaç elit Avrupalıların 300 yılını alan bu dönüşüm başarabildi. Fakat kalpleri ve zihinleri muhafazakar değerler sistemiyle aşılanmıştı. Kitleleri böylece radikal bir değişme ihtiyaçları olduğunu anlamaya ve kabul etmeye nasıl iddia edeceklerdi? Yani diyor ki Kerin Armstrong, biz İngilizler iddia terakkiyici Jön Türklerin yaptığı ahlaksızlığı destekliyoruz ama yeterince ahlaksız olamadılar. Çünkü Daha çok, çok muhafazakarlardı. Çok muhafazakarlardı. Yani cumadan cumaya gidenleri vardı arada. Yani belki namaz kılanları da vardı arada, böyle olmamalıydı. Tam ateist olmalarını bekliyorduk, beceremediler. Faslı reformcu Ahmet İbni İdris'e gidiyor mesela orada. Ondan önce Arap ee, Yarımadası'nda Muhammed bin Abdülverha'dan Abdül ve da bahsediyor. Oradan sen buyur. İstanbul'dan ayrılmayı başararak Arabistan ve İran Körfezi bölgelerinde kendi devletini kurdu. Abdülvehhab tipik bir İslami reformcuydu. Evet. O mevcut krizi Kur'an ve sünnete dönerek ve ortaçağ hukukunu, mistisizmi ve felsefesini şiddetli bir şekilde reddederek karşıladı. İngilizlerin adamı olarak güzel anlatılmış. Medine'de Sanu, Samim'den bahsediyor. Libya'da Muhammed İbn Ali el-Sunusi'den bahsediyor. Hepsi aynı tarihlerde yaşıyor, Abdülvehhab'da orada ama o arada karşılarına çıkan tek bir ekipten bahsediyor, Sufiler. Sufiler, müritlerine Muhammed'i paradigmayı kendi hayatlarında yeniden üretmeyi öğrettiler. Ya zaten böyleydi. <gülüyor> 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında bilim adamlarının yeni Sufiler dedikleri bu reformcular bir adım daha ileri gittiler. Avam halka tamamen kendi anlayışlarına güvenmeyi öğrettiler. Avam zaten güveniyordu ki. Ve o güvencenin kökeni, tarihte kurulmuş olan bütün İslamların, İslami devletlerin pek çoğunda var olan kökendi yani. Diğerlerinin başlangıçları saymazsak. Mesela 84'te Safeviler'e giriyor 16. yüzyılın başlarında. Fethettiklerinde Şiiliği, devletin resmi dini yaptılar. Yok böyle bir şey. Evet. Hiç olmadı böyle bir şey. Çünkü Şili. bizde, 20. yüzyıldan önce bir devletin dinini açıklaması diye bir şey söz konusu değil mi? Yani Osmanlı Devleti'nde bizim dinimiz İslam'dır diye bir beyanatı yok. Böyle bir şey gerek yok çünkü. Benim o Şii kısmına geçmeden önce sormak istediğim bir şey var. Hem İbni Teymiye için hem Abdülvehhab için hem de bütün reformist dediği insanlar için söylediği ortak bir cümle var. 7. yüzyıldaki Müslüman toplumunun uygulamalarına dayanan kuşatılmış saf bir inanç yaratmaya çalışıyorlardı. Yani sonradan eklenen, eklenmiş bidatleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı diyorlar. Diyor. Bunu kaldır. Peki bunun adı nasıl reformist oluyor? Ha, o bir para o bir paradoks. Tam bir paradoks bu. İkincisi zaten öyle bir çabaları yok. Bunu yok. hepimiz biliyoruz. Bir de bu Faslı reformcu Ahmed İdris bak nereleri gezmiş? Gez Kuzey Afrika ve Yemen adamın gezdiği her yerde Osmanlı'dan kopuyor, isyan çıkıyor ya. Garip değil mi? <gülüyor> Çok garip. İmamlık mitolojisinden bahsediyor 87'de <gülüyor> cafer Sadık tarafından geliştirildiği üzere. <gülüyor> <gülüyor> Yalana bak. Kutsal metnin ve tarihin literal ve gerçek anlamda görünmeyenin el-gayb değişmez ve asli gerçekliğinin ötesine bakan imgesel bir görüşlü. Uzun konuşmak gerekir ama yazarın gördüğüm Cehaleti yani İslam konusundaki cehaleti burada çok kökleşiyor. Cehaletimi hıyanetimi. Ha ikisi bir arada olunca daha etkili olabilir. Sonra Hristiyanları geçiyor tabii senin arada var mı bilmiyorum çünkü orada Şiilerden çok bahsediyor, evet, çok fazla bir alıyor ama yani kerbelaya kadar anlatıyor kerbelaya kadar anlatıyor ve oradan alıyor işi ama. O alandaki tarihsel bilgiler o kadar yanlış ki ben o yüzden çok fazla altın çizmeyi, Mesela, çizmeyi tercih etmedim. mutezile hiç Şia'ya yöneldi mi? Öyle olduğunu iddiası biraz komik kaçar. Çünkü Bana orada arkayı arkay arkay düşüncesi üzerinedir. Yani daha çok deizme kaydedersek öyle yapsaydı daha mantıklı olur. Çünkü Muhtezi de İslam dininde deizmin kökü, köküdür yani. Deisttir biraz daha Muhtezi'nin anlayışı. Yani hızlı bir şekilde şöyle yapabiliriz, cadı avından bahseder Hristiyanların kısaca. Bir Amerika meselesi var 131'de, duygusal aşırılıklar 18. yüzyıl boyunca Amerikan dini hayatının özelliği haline geldi. Özellikle 1734 yılında Connecticut, Northampton'da patlak veren ve bilgili Kalviniz Pasad, Jonathan Edwards tarafından kaydedilen ilk büyük uyanışta da daha belirgindi. Burada Amerikan tarihindeki e, garip adamları, hani Yahudilerde yapmış olduğu gibi, Sevet Aysevi gibi adamları ele alıyor. Evet. Yine aynı kapital kafa içerisinde yapıyor tabii bunu. Yine dinle alakası yok. 36'da zaten Amerikalığın kuruluşu, bağımsızlık bildirgesi, kurucu üyeler ve deizmden bahsediyor. Evet, 143'te kilise adamları deizme emeklemekte olan ulusun, kaçınılmaz tüm başarısızlıklarını yükleyebilecekleri günah keçisi ilan ederek, Yeni şeytani düşman olarak gördüler diyor ama o düşman her tarafı Amerika Birleşik Devleti'ne sarıyor ve kabul görüyor. Tam devamında da şu cümle var. Deizmin ateizm ve materyalizmi teşvik edeceğini iddia ettiler. O İsa Mesih yerine akla ve doğaya tapıyordu. Evet. Yahudilere geliyor. Bu sefer onları 1700'lü yıllardan alıyor. Ee, orada da çarpık isimlerden bahsediyor. Örneğin İsrail ben Alizer'den bahsediyor. Aynı şekilde o da biraz daha benziyor. Napolyon'a geçiyor 173'te, özgürlük sözü vermişti diyor Yahudilere ve geleneksel hayat tarzına dönemiyorlardı. Bu kafa karışıklığı sırasında birçok Alman Yahudisi ana akım kültüre asimile olmak için Hristiyanlığa geçti diyor. Yine aynı yere dönüyor. Baya üzülmüş herhalde böyle Yahudilerin Hristiyanlaşmasından. Ben sadece araya bir not düşmek istiyorum. Buyurun. Bu 157'de Darwin'in hipoteziyle tekvinin ilk bölümü arasındaki farklılığı kaydederek... Darwin'in Amerikalı arkadaşı bilim adamı Asa Gray gibi bazı Hristiyanlar doğal seleksiyon ile İncil'in literal yorumlanmasını uyumlaştırmaya çalıştılar. Tanıdık geldi mi? <gülüyor> 183. Demek, Caner abimiz de o evet. kadar orijinal değilmiş. Ya yok canım, Caner Tassel'in hiçbir kitabı orijinali değil ki. Komple buralardan okursunuz yani. 183'te Kur'an erkek ve kadınlar olarak Allah'ın isteklerine göre toplumlarını organize ettikleri sürece başarısız olmayacaklarını öğretmişti fakat şimdi İslam güçleri esaslı bir şekilde yabancı bir güç <gülüyor> tarafından mağlup edilmişti. Eshel medresesinin şeyhlerinde El Cebart'i işgali büyük savaşlarının başlangıcı olarak gördü ve şöyle demiş. Korkunç felaketler kötülüklerin katlanması, zamanın kesilmesi, doğal düzenin alt üst olması, insan yapımı, yetenek, geleneklerin kargaşaya girmesi diyor. Yani Müslüman toplumunun yaşadığı sünnet-i seniyye ve tasavvuf anlayışından uzaklaşmasıyla başına gelen şeyleri yine dine ya da yaratıcıya atfetmek gariptir ki Kur'an-ı Kerim'de ayet de bu tiplerde beyan edilmiştir. el eserle İspan medreselerini öne Çok çıkartması da ilginç. Oradaki parmakları biz anlatınca olmuyor, bir İngiliz anlatınca belki daha etkili <gülüyor> olur. Buradan ta 1870'te Osmanlı tahvilleri, Mısır tahvilleri, Hidiv tefecileri, Oraya kadar götürüyor meseleyi ilginç bir şekilde. Ee, İran meselesinde oldukça beyanatı var. Bayağı da yanlışlıkla olmakla beraber. Ee, Babürlerden bahsediyor. Şeyden, bu e, pek çok dini kabul eden topluluktan bahsediyor. E, hatta işte burada en son ikinci bölüme geçmeden önce 211'de şey var, babi isyan İsyan bölümü var. Modernitenin büyük devrimlerinden biri olarak görülebilir. İran'da bir model oluşturdu. Din adamları ve din adamı olmayanlar, sekülerler ve mistikler. Ya bu ayrım komik zaten. İnançlılar ve ateistlerin baskıcı bir İran rejimine meydan okuyacakları 20. yüzyılda başka vesileler olacaktı. Yani tarihin bir gelecek bilme olduğuna dair önemli bir kanıtı birinci bölümün sonunda. Hakikat İnşallah haftaya bu kalan kısımdaki hatalları doğruları e, altını çizerek biraz daha anlatmaya devam edeceğiz ama son devirde okunası, ateistler evet. için okunan, içinde pek çok yanlış olmakla beraber doğru bir kronolojiye sahip bir kitaptır. Bence düşmanını tanımak isteyen Müslümanların Önemli. da okuması gereken bir Kesinlikle. kitap. Kesinlikle. Haftaya o yüzden bir daha yapıyoruz. Yani Haftaya kaldığımız kısma... yerden devam Anam ediyoruz. Diyorsun. Buraya kadar olan kısımdan veya ileriki bölümden sorularınız olursa da yorumlara yazın. İnşallah programda değerlendirme Madem gelmiyorsunuz bari yoruma yazın diyorsun. Tamam. Bu haftalık kalın sağlıcakla. Hadi.